Hey sen bugün 17.00'da Remzi Baba'nın yeni sezonu Web TV'de başlıyor. Bak kaçırma ha. Çekirdek falan lazım. Çayınla kola'nın cipsini falan al, öyle izle, tamam mı? Hadi iyi seyirler.